İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın örgütleriyle İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez Mersin'e gidiyoruz. Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu bizimle birlikte. Ayfer Hanım, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden tartışmaya açılmış olmasına siz dernek olarak nasıl bakıyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? Yeniden tartışmaya açılmasını e, büyük bir üzüntüyle karşılıyorum İstanbul Sözleşmesi'nin. Çünkü son derece başarıyla yapılmış, 81 maddeden oluşan, e, çok anlamlı e, içeriği e, kadınları ve mağdur olanları koruyacak bir e, çalışmanın eseri aslında. O yüzden biraz üzüntü ve kırgınlıkla karşılıyorum. Baktığımız zaman eleştirilere aileyi yıktığı, eşcinselliği özendirdiği, cinsiyetsizleştirdiği hatta insanları, toplumu ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden kadın erkek rollerinin tanımlanması, şiddetin aslında sebebinin cinsiyet eşitsizliği olduğunu belirtmesi gibi nedenlerden ötürü eleştiriler yöneltiliyor. Bu eleştirilere ne diyorsunuz? Bu eleştirilerin arkasında ne var? Neden yapılıyor bu eleştiriler sizce? E, doğrusunu isterseniz ben bu eleştirileri son derece haksız buluyorum. E, yeterli bilgiye sahip olmayan insanların kendi yaşam şekillerini konformist hayatlarından vazgeçmemelerinden kaynaklı olarak o alanları terk etmemek için kadınların bulundukları, bulundukları yaşam şartlarının daha idealize hale gelmesini e, tercih etmeyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrardan e, tartışmaya açma, açan kişiler için söylüyorum. E, adil bir yaklaşım değil kesinlikle. Tam tersi buradaki maddelerle kadının güvenliği sağlanmış olacak. E, i̇nsanların ve bireylerin yaşam hakları sağlanmış olacak. Artık bakınız bu e, son günlerde yaşadığımız sorunlar Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinden yola çıkarak özellikle altını çizmek istiyorum. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin üzerinde bir mevzu. Bu kriminal bir sorun. Çok ciddi bir sorun. Biz bütün bu olup bitenleri, e, nasıl olur da ihtiyaç sahibi olan bu mağdur kadınları ya da kendine hiç huzurunu kaybetmiş, güven problemi yaşayan kadınları, insanları e, Desteklemeyeceğiz. Nasıl olur destekleyeceğiz ya da nasıl olur da bunu desteklemeyen bireyler bu sözleşmeyi tekrardan tartışmaya açıyor ve konuları e, bence e, bilinsizlikle e, diye altını çizmek istiyorum, kötü niyet aramak istemiyorum. bilinsizlikle farklı noktalara e, taşıdıklarını düşünüyorum. E, kaldı ki bu sözleşme yerine lütfen ulusal kanallarda e, yer alan... Televizyon dizilerini bir e, dikkate alsınlar. Asıl oralarda eğer bir yapılanma bozuluyorsa, e, yalan yanlış şeyler özendiriliyorsa, asıl orada topluma bu normalmiş gibi enjekte edilerek sunuluyor. Bence e, İstanbul Sözleşmesi'nde insan haklarının, insanların yaşam haklarını savunmaktan daha öte herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bu nedenle de İstanbul Sözleşmesi'nde insanın kaliteli, nitelikli, yaşam hakkının korunması için desteklenmesi gerektiğini ben savunuyor ve inanıyorum. Peki sizce İstanbul Sözleşmesi aileyi yıkacak bir sözleşme mi? Evet, kesinlikle değil, tam tersi. Eğer gerçekten e, doğru bir şekilde kurgulanırsa, e, kaldı ki imzamız zaten atılmış durumda, bunun doğru şekilde uygulanması, mevzu bahis olduğunda bilgiyle, ee, ve çocukları çok erken yaşta bilgilendirerek sağlıklı bireylerin, sağlıklı toplumların, mutlu kadınların, mutlu insanların e, hatta tam tersi birbirine sevgiyle bakan, çünkü birbirine sahip çıkmak için hassasiyeti artan bireyler ve aileler oluşacağına inanıyorum ben. Daha özenileceğine inanıyorum, bireylerin birbirine daha çok özenileceğine inanıyorum. Peki Türkiye imzasını çekerse, böyle bir ihtimaldaki gündeme maalesef geldi. Türkiye imzasını sözleşmeden çekerse o zaman nasıl bir ülke oluruz biz? E, kadın e, aslında demokrasinin yeni savunucusu, yeni gücü. E, bu nedenle eğer kadının içerisinde bulunduğu böyle bir yapılanmada, böyle bir sözleşmeyle azınlıkların hakları korunamazsa, ee, bence çok üzücü sonuçlar doğar. Eğer gerçekten demokrasi istiyorsak, insan haklarından bahsediyorsak, e, güvenli bir hayat, güvenli bir ülke, güvenli bir ortam istiyorsak, İstanbul Sözleşmesi'nin e, imzasının devam etmesini e, mutlak suretle e, destekliyorum. E, çekildiği takdirde de bunun tam tersi olacaktır. Belki bir süre tekrar birlikte bu işin tekrar gündeme gelmesi için gayret edeceğiz sizlerle ve diğer kadın arkadaşlarımızla veya dediğim gibi diğer erkek arkadaşlarımızla toplumda yer alan bütün bireyler hep beraber bunun için bir gayrete gireceğiz. Ama neden tekrar tekrar sıfırlanıp tekrardan bunun için yorulalım ki? Yapılmış bir çalışma var. Elimizden geldiğince kardeşçe sevgi ortamında üreten ve çalışan bireyler olarak daha sağlıklı ailelerin aslında oluşması için el ele vermeliyiz diye düşünüyorum. Ve tabi baktığımız zaman İstanbul Sözleşmesini maalesef bütün maddeleri de bugüne kadar uygulamaya geçirilemedi. Evet. Çok önemli, çok güzel adımlar atıldı. Hatta 6284 sayılı yas bu kapsamda gündeme geldi ve yürürlüğe girdi, İyi ki de var diyoruz. Bu güzel adının evet, devamı evet. maalesef daha henüz gelememiş durumda. Bütün maddeleri uygulanırsa İstanbul Sözleşmesi'nin, o zaman kadınlar ve ülkemiz açısından nasıl bir atmosfer olur? E, bence e, nitelik, e, ben sürekli bazı şeylerin altını özellikle çizme ihtiyacı da duyuyorum. E, Hayatta var olma sebebimizi bir kere gözden geçirmeyiz. En doğal hakkımız, sağlıklı yaşamak, mutlu yaşamak ve kaynaklara birlikte ulaşabilmek. Maddi kaynaklara, manevi kaynaklara, sosyal kaynaklara, finansal kaynaklara hepsine birlikte ulaşabilmek gibi bir gayretimiz var. E, amacımız bu olmalı. E, ve bu sözleşme tam anlamıyla imzalandığında dediğim gibi mutlu aileler, mutlu bireyler, Sağlıklı diyaloglar, sağlıklı bir gençlik, sağlıklı çocuklar, sağlıklı insanlar. Ülkemizde e, ruhen e, sağlıklı bireylerin sayısının artacağını, mutlu e, bireylerin e, artarak devam edeceğine inanıyorum İstanbul Sözleşmesi ile. Yani bu yasal haklarımız var olan, zaten e, doğrusunu isterseniz algılayamıyorum. Nasıl olur da mağduriyete, şiddete, şiddetle cevap verir insanlar? Gerçekten zihnen algılayamıyorum. Şiddete sıfır diyoruz Kesinlikle. Ve bizi birey olarak koruyan, bir anlayışla bakan devlete sığınmak, demokratik ortamda, demokratik dostluklar, demokratik ilişkilerimizin devam etmesini istiyoruz. Böyle olacağına inanıyorum. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz değil mi? Kesinlikle. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Neden yaşatır? İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bireye e, var olma sürecinde kendisini ifade etmesi e, şansını e, verir. E, Mağduriyetine... Ee, ihtiyaç duyduğu zamanlarda devlet desteğini arkasına alan bir birey olmanın verdiği konforla, huzurla rahat ve güvenli yaşar. Rahat, güvenli yaşayan bireyler e, her anlamda bulundukluğu yerlerde de başarı gösterir. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Çok sağ olun. Girişimci İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu bizimleydi. Teşekkür ederim.